Köşegenin altındaki tüm elemanları sıfır olan bir matrisim var diyelim. Hemen bir ikiye iki matrisiyle başlayalım. Değerler a, b, sıfır, d olsun. c yerine sıfır koydum. Köşegenin altındaki eleman sıfır. Peki bunun determinantı ne olacak? Buna a matrisi diyelim. A'nın determinantı eşittir a, d, eksi b çarpı sıfır. Burası sıfır, yani yazmanıza gerek yok. Demek ki determinant eşittir. A çarpı D. Bir matrisimiz daha olsun, adını da B koyalım. 3'e 3 üç matrisi olsun. Elemanları da A, B, C. Burada bir sıfır var, sonra da D, E. Ve bir sıfır daha. Bir sıfır daha ve F. Yine köşegenin altındaki elemanlar sıfır. Peki, bu arkadaşın determinant nedir? Birkaç video önce, determinant bulurken, içinde en fazla sıfır bulunan satırı seçmeyi konuşmuştuk. Bu, yapacağımız işlemleri basitleştirir. Bu sütun boyunca determinant bulalım. B'nin determinantı eşittir, a çarpı a'nın satır ve sütununu kapattığım zaman çıkan alt matrisin determinantı. a çarpı d, e, 0, f'nin determinantı, eksi 0 çarpı 10'un alt matrisi. Bunu sadeleştirebiliriz veya çarpı 10'un alt matrisinin determinantı. b, c, 0, f. Ve artı 0 çarpı bu satır ve bu sütunu kapatırsak 0 çarpı b, c, d, e. Bu ikisi 0 olacak. Bu iki matrislerin determinantlarını bulmama gerek yok. Bu terimlerin ikisi de sıfır olacak çünkü sıfırla çarptık. Sonuçta a çarpı bunun determinantı kalır. Bunun determinantı da kolayca bulunur. a çarpı bunun determinantı. Yani df eksi sıfır çarpı e. Yani sadece df olacak. b'nin determinantı eşittir a df. Dikkat ederseniz, a'nın determinantı sadece a'd idi. Bir örüntü gözlemlemiş olabilirsiniz, bir şablon, bir benzerlik gözlemlemiş olabilirsiniz. İki durumda da köşegenin altında sıfırlar vardı, öyle değil mi? Köşegen bu. Matrisin determinantı, köşegen boyunca elemanların çarpımı olacak. Bu genel bir akım mı, genel bir trend mi diye sorarsanız, cevabım evet. Genel olarak da gösterebiliriz. Diyelim ki bir A matrisimiz var ve elemanları da A11, A22, burada sıfır olacak, ANN'ye kadar gideceğiz. Bu satırda son sütun dışında her eleman sıfır olacak. Bunlar hep sıfır. Yani buradaki gibi köşegenin altındaki tüm elemanlar sıfır. Ama burada N'ye N matrisi için göstermekteyiz. Köşegenin üstü sıfır olmak zorunda değil. A1, 2 a1n'ye kadar. Bu a2n. Aşağıya doğru devam edelim. Köşegen veya köşegenin üstündeki elemanlar sıfıra eşit olmak zorunda değil. a'nın determinantını bulmak için buradaki ile aynı işlemi yaparız. İlk satır boyunca hesaplayabiliriz. a matrisin determinantı eşittir. a11 çarpı alt matrisin determinantı. Bu da a22 olacak. 2' ne kadar devam eder? Sonra a 3 3 a n'ye kadar devam eder. Ve buradakilerin hepsi 0. Yine köşegen altındaki tüm elemanların 0 olduğu bir durum karşımıza çıktı. Peki bu arkadaşın determinantı nedir? Satırın geri kalanını merak edebilirsiniz? Satırın geri kalanında sıfırlar var. Burada olduğu gibi. 0 çarpı alt matris determinantı, sonra bu Eksi ve artı olur. Şuradaki terime dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı fikri burada da kullanabiliriz. Bu determinantı bulmak için bu satır boyunca gideriz. Bunun determinantı eşittir. A1,1'i unutmayalım. A2,2 çarpı alt matrisin determinantı. Bu satır ve sütunu kapatınca A3,3'ten A,N,N'ye kadar elemanlar kalıyor. Buradaki elemanlar sıfır değil, yani a 3 ne? Köşegenin altı yine tamamen sıfır ve bunun adına üst üçgensel matris diyoruz. Bunu yazayım. Köşegenin altındaki elemanların sıfır olduğu matris sınıfına üst üçgensel matrisler diyoruz. Şimdi süreci tekrar tekrar uygularsak veya örüntüyü izlersek, A33 çarpı alt matrisin determinantını bulmamız gerekir. Her seferinde alt matris küçülüyor. En sonunda A11 çarpı A22, A n eksi 2 çarpı 2'ye 2, 2 matrisine ulaşacağız. Bu da A n eksi 1 n eksi 1, A n eksi 1 n olacak. Şurada 0 olacak. Orjinal matrisin sağ alt köşesindeki elemanlar. Peki bunun determinantı nedir? Bu iki ifadenin çarpımıdır. Bu arkadaş çarpı şu arkadaş eksi şu arkadaş çarpı buradaki arkadaş. Ama bu sıfır. Yani a'nın determinantı eşittir. a11 çarpı a22 ann'ye kadar. Veya köşegen elemanlarının çarpımı. Bu çok önemli bir özellik çünkü büyük matrislerin determinantlarının bulunmasını çok kolaylaştırıyor. Yüze 100, 100 matrisi olduğunu düşünün. Artık sadece köşegen elemanlarını çarpmak yeterli. Şimdi anladığınızdan emin olmak için bir örnek yapalım. Diyelim ki bu matrisin determinantını bulmak istiyoruz. 7, 3, 4, 2. Burada sıfırlar var. Eksi, 2, 1, 3, 0. Düzeltiyorum, burada 0 istemiyoruz, burada 0'a ihtiyacımız yok. 6, 7, burada 0 olabilir. Ama o 0 olması şart değil. Bu bir üst üçgensel matris. Determinantını bulmak isterseniz bu elemanları çarparsınız. Determinant eşittir. 7 çarpı, eksi 2, çarpı 1 çarpı 3. Yani 7 çarpı eksi 6, bu da eşittir eksi 42. Bu kadar kolay.